İlkanlarım benim Ramazan ayında en çok karşılaşılan sorun kabızlık. Bununla ilgili 3 tane tarif vereceğim. İlk tarifimiz bir kaseye incirleri, kureylikleri doğruyorsunuz. Havanda bir tatlı kaşığı kadar keten tohumunu dövüyorsunuz. Sonrasında bunların hepsini bir kasede buluşturuyorsunuz. Ağzına kadar zeytinyağıyla dolduruyorsunuz. Bu karışımı bir gün bekletiyorsunuz. Ya iftarda ya da sahurda bir tatlı kaşığı kadar tüketiyorsunuz. İkinci tarifimiz ise... 1 su bardağı kefire, bir tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı keten tohumu, 5-6 yaprak nane, bir kivi ya da bir armutu katıyorsunuz. Mikserden geçiriyorsunuz. İftarla sahur arasında bunu tüketebilirsiniz. Üçüncü tarifimiz ise... 1 incir, 2 kuru erik, 2 kuru kayısıyı küçük küçük doğruyorsunuz. 1-1,5 su bardağı suda 1-2 taşım kaynatıyorsunuz. Sonra ocaktan alıyorsunuz. Pasalarını süzüyorsunuz. Önce suyunu sonra posasını tüketiyorsunuz.